Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız bugün yine oyuncuyuz biz map map diyorum özür dilerim ağzımız alışmış oyuncuyuz biz ekibiyle birlikte ailesiyle birlikte yine bir e, konvoy sef seferimiz olacak bugün promostayız promosta otobüsümüzle Kirkenes madeniyeceğiz şu an e, yaklaşık olarak altı kişiyiz. Bir de yolda bize Burak katılacak onda yolda bir yerde alacağız artık ee, öncelikle bize yol gösterecek olan Emir arkadaşımız hoş geldin Emir merhaba hoş bulduk. merhabalar ee, daha sonra e, yine YouTube arkadaşlarımdan Ali Simre'nin arkadaşım Aliciğim hoş geldin merhabalar hoş bulduk abi herkese iyi seyirler teşekkür ederiz Fatihim sen de hoş geldin Fatiholu soy hoş buldum abi merhaba Arkada da görüyorsunuz arkadaşlar trafik canavarı, iki tane trafik canavarı var arkada. Birincisi Abdullah, Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhabalar. Herkese iyi yayınlar. Bakalım bugün ne tür trafik terörlerine şahit olacaksınız, Hadi iyi bakalım. seyirler diliyorum. Bekliyoruz dört gözle ve en arkada turuncu otobüsüyle birlikte bize Sevtun Tuncay arkadaşımız. O da Abdullah'a yakın trafikte teröristirmeye evet. Aynen. Hoş geldin tekrar. Hoş yayınımda. merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar ben de yine yeni Troy ve Felix Pass kaplamamızla birlikte e, sizlere eşlik edeceğim. Evet arkadaşlar hazırsak yavaştan yola çıkabiliriz. Hazırız. Şöyle kapılarımı kapatayım. Şöyle har ben haritamı göstermek gerekiyor. Kirkenes'ten maden ineceğiz arkadaşlar. Şöyle bir videomuz olacak. Şu an navigasyon birazdan daha devire Kaç km oldu? O oldu Ben görmüyorum. Burası biraz daha. Kaç kilometre yazıyor Emir? 40. 40 mu abi? 40 kilometre. 40 ama öyle 40 hemen çabuk sürmüyor. Evet Uzun... yine bakın hemen. Eksion başladı burada. Ali abi dönemedi A bu sefer. Yok benden benden kaynaklı oldu bu. Welcome to Kükenes. Aynen. Kesmezse geri dön. <gülüyor> ha ben de vurdum. Benden bekten benden bekteleriniz hareketlerdi de bunlar. Abi Aynen. ilk kez olunca Biz... bir acemilik tabi. Senden etkileniyoruz Apu. <gülüyor> Yok ya ben kamera açısından tekrar değiştirdim ya. Herkes etkiliyorum ben herhalde ya. Hiç Onun vermiş <gülüyor> olduğu ufak bir acemilik. Böyle yatan şaş kalkar misali. Biz de çarpıyoruz Aynen. artık. Trafik sıfır herhalde. Polis geliyor abi sol şeritten şimdi var mı trafik trafik sıfır var var ama polis, polis arabaları yaşlı. var Bir tek serbest buraya giriş. <gülüyor> Evet Tuncay'a devam et <Gülüyor> Ön taraf bekleyin de çok dağılmayalım Biz daha çıkamadık Tamam abi Tamam Trafik 13 seviyede bu arada belirginiz olsun Oho, severiz abi fark ettik ha <gülüyor> beter severiz dilleri yaktık beklemedeyiz lar bir görü tehlikeyi hemen ilerlemeye başladım. Yok yaklaştım. Arada tır var. Devam ediyoruz abi o zaman. Volkan abi. Evet evet. Devam. Sitemdir. Değil, nasıl Bir haykırsam duyuyorum Abi tırı geçebilirsin Aynen geçtim geçtim Tamam gelmez, Ben kapatıyorum sol şeridi <gülüyor> Kelen var Şimdi geldi evet, Tamam neden sesi gelmez Duttan ağaçın Benim fren tutmuyor Orada. Geçebilirsin Fatih Uyt. Duramadım Benim de fren tutmadılar abi Yok ben freni çok kıstım Ben de haydi Çakılıyor çünkü o türlü diye Şöyle dokunudum da mı o yüzden biraz kıstım. Kar modundan sonra firar dengelerini bulduk ya. Gelip oturtamadık. Çok bayarımız bozuldu. Kar modundan sonra tüm dengemiz alt üst. <gülüyor> Hala adapte olamadık. Bak ben duramıyorum mesela. Güldürmeyin abi beni ya. Ben burada girişte bekliyorum. <gülüyor> Şekle <gülüyor> Demir şu an giriyor muyuz? Girkenes <gülüyor> <gülüyor> <esma> madet <gülüyor> Burada bayağı bir fren yapanlar olmuş. Ben yaptım muhtemelen. benimiz olabilir. Yandaki yol direkleri falan göçmüş. Karşıdan gelen oluyor mu? Yok. Bu abi gelmiş galiba. <gülüyor> Emir kopukluk olmasın da yavaşla istersen biraz. Volkan abi sana müsaade edeyim. Yok ee, devam. Ortadan... Yok çekim alırsın ondan dedim. Nasıl olur? Olur fark etmez. Aha, ben sana şey müsaade edeyim. Alıyorum ben sıkıntı yok sen devam et. Arka taraf koptu çünkü Dur, ben durdum burada. Yavaş şey geç. Şey. Abi. İlerle geliyorum ben arkandan Tamam. tamam. İlerle. Yoksa geliyorum geliyorum. Hani. Yok fotoğraf alıyoruz da tam. Ne? Ya abi ne güzel ah. ne kadar güzel ne kadar. Evet devam edebiliriz Fatih. Yalnız manzara efsaneymiş ha. İlk kez geliyorum ben. Ben de. Aman aman aman aman. Allah hayatımın herhalde ilk defa bu tamam biraz başka türlü dönülecek gibi değil yok zaten zaten hiç hasar aldık bayağı Herhalde. İyi olmadı. sıkıntı yok Yani şu an benim üçle ekranda görmeniz lazım ya manzarayı Abi tahmin edebiliyorum ben şu anda ya biz böyle at gözlüğüyle bakıyoruz şu an. Devri yani... çevire çevire gitsin. <gülüyor> Aynen. Sen... <gülüyor> Efsanedir ortam. Biz mesela şu sağ taraftaki güzellikleri göremiyoruz kafamızı çevirmezsek. Çevirsek yani... zaten biz o güzelliklerini <gülüyor> <Önümüzü çeşireceğiz>. göremiyoruz. <gülüyor> Bize bir drop girsin. Girmedi. Ben Bak, bir fotoğraf girmiş. çektim de kusura bakmayın. Oha bana lap girmedi. Kusura İlk defa girmedi. Fatihle Emre. Emre ben de suyun içine gitti geldi. <gülüyor> Sen de dikine gittin kafa üstü. Öyle Aynen aynen. <gülüyor> kusura bakmayın <gülüyor> gençler. Estağfurullah abi, esnafın esnafın abi canın sağ olsun baktın, senin. Abi. Ne demek yani? Sen fotoğraf çek de biz daha gezer geliriz. Hiç. Yani. Gider gider geliriz bu yolu. <gülüyor> <gülüyor> dikine dikine. Hat hat yaparız burayı. <gülüyor> <gülüyor> <Yine at. gülüyor> Aha nereye giriyorsun? Oo. <gülüyor> <Tünale> <gülüyor> tünale, tünale bir korneyi yiyor. Aha, onalara girdim. Farlarınızı açın adam. buraya pratik lazım ama ya, biraz sanki burayı 4 ay ile girelim buraya. abi ben bu, yol, ben bu yolda bir şey yapmaz istersen rahat cildir ya hiç sıkıntı değil <gülüyor> ben bir limandan çıkarken vurdum onu da niye vurdum ben de bilmiyorum, bilmiyorum. herhalde ya, benim etkimde geldim. kalmışsın abi aynen yalnız manzara aman aman aman aman çıkışında sol taraf O taraf efsane. mı? sponsor <gülüyor> şu şey Bakın abi, <gülüyor> Fazla mı geniş aldım? çok <gülüyor> çok geniş aldım <gülüyor> ben. Aha façit evet. tamam. tamam, ben de geniş mi aldım? Ben de dar mı aldım <gülüyor> ne yaptım bayağı. <gülüyor> A ki, amına koyayım Dar aldım ben. Tak gol bir dar aldım. O <gülüyor> nasıl bir dar aldı. Bir death arkadaşlar sakin rela. <gülüyor> Adam sıfklaması da kaçtı lan. Yoksa çıkamamışın içinden. Var arkadaş ya. Essa nazar olsun nazar nazar boncu. bu da. Şu anlık bir terörlük bir olay yok. İnşallah böyle devam eder. Yani Yolda araba yoktu ondan dolayı kaza yapmıyor. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> daha tepe geziyorsun. Gitmiyor ya. Harbi bitmiyor. Teklili tabii. Yavaş yemin Yalnız benim otobüse büyü yapmışlar herhalde. Hangi açıdan? Bilmiyorum demin bir haller oldu tabii Arada bir arka taraf kalkık duruyor? İnternetle alakalar bu arada ya. Bir lak girince apodan ama sizde hiçbir şey yok sadece apo <gülüyor> Biraz sanki mesafe mi açıldı Volkan abi? Yo ben özel yavaşladım biraz. Heee. Tamam. Travego... Travego uzadı böyle bir zulüm çekmedi. Şu an bile bir zorlanıyor ki. <gülüyor> Önce, sağdaki manzaraya bak. Bence çünkü girdiğimiz köyden daha rahat. Bırak. köy daha iyi değil köyde de öyle ama kalabalıkta da şu zevki almazsın ki yani bekle bekle bekle güzel düştük değil mi? yani tamam yavaş gidiyoruz gidemiyoruz belki ama en azından bir şeyler var Nasıl Volkan abi beğendin mi Kitenes? İkari ya. İkinci defa geliyorum. Ben daha önce hiç gelmemiştim. Abi sen aşağıdan aşağıdan girişini gördü. Orası daha denk. Doğayla iççe bir yayın. Sabaya alıyorsun gibi bir oluyor böyle insanda. Valla o, o kadar. bol bol oksijen çektim ya. Oksijen. A, ben çık git, <gülüyor> Pencere açık El ben de şimdi çok güzel ama tozlar içine. Işte. Oksijenleri içime bol bol çektim. Kardeşim. <gülüyor> of ben temiz hava vardı şu an. Gel gel gel gel. Konu pe. Tekrar dönenden abi takılmamak zaten imkansız. At gözlü gibi gidiyoruz. Daha sonra göremiyorum. Aynen, aynen. <gülüyor> O Osağım hesaplıyorum. Volkan abi gibi üçlü ekranımız yok bizim. <gülüyor> aynen yani burası çok sıkıntılı. Aynada. Hayır ben de kamerada. Baksana. Aynada kapalı bende işte ondan. Sağda aynada kapalı. Kör gidiyorum diyorsun. Osmanlar manet gidiyoruz abi. At gözlü gibi. Görebildiğimiz kadarıyla gidiyoruz. <gülüyor> Görebildiğimiz kadarıyla. <yani. gülüyor> gerçekten <gülüyor> Gerçekten öyle öyle gidiyoruz ama ya. Bu yayın izleyin çok güzel açılardan çekiyorum. Yani 3 3 3 ekran şu an nimetinden fazlasıyla yararlanıyoruz mecazen. Şu ekran gibi bir nimet bunun yanında Ha aynen öyle. Şu aynayı açacağız olmazsa Başka çare abi. Şekil çar aynasını biz böyle teşehhdelelim. <gülüyor> İçine <Üç deken, gülüyor> açacağız. Gerçekten harika bir yer yapmışlar. Yok gerçekten güzel abi şaka Volkan abi oradan dönüyor, ben buradan dönüyorum. <gülüyor> Çok iyi. Görebiliyor musun Volkan abi bizi yukarıttı? <gülüyor> ne? Allah Allah! <gülüyor> Tırmanıyor musun? <gülüyor> Toparladım. <gülüyor> <gülüyor> Ka ben kayaya, kaya bana bakıyor. Demir misin? Toparladım. Aşağımıştın. Arkaya evet. bakma önüne bak. Yok, yok abi. Şey çarp, çarpma. Çarpma da değil ya. Çarpma öyle. da değil de aynen altı falan Çarpacak Olabilir, bırakır insan. Bırakabiliriz yani. Normal şeyler bunlar. Abdullah <gülüyor> <gülüyor> abi için normal şeyler. Abdullah ben ön hazırlık yapıyor birazdan ulaşacak. Aynen. Görebiliyorum bro. <gülüyor> Yerini <hissediyorum>. yapıyor. <gülüyor> Abdullah şimdiden. <gülüyor> Geleceği görebiliyorum. O da Sağ tarafta ne kadar ürkütücü ya. Bizim Mersin Antalya yolu gibi. Aşağı baktım bu dönüşü Antalya'ya. aşağıdaki girişini gördün mü siz hiç Biz yok, ben ilk defa buralara geliyorum. Bir kez. Fatih de aynı. Abdullah da aynı. Volkan abi de aynı. Ben zaten ilk defa promos kullanıyorum. Promos ilk defa bu. Önceye geldi. Yavaşla dönüş yor yavaşla. Yavaşlar böylemiş. Dur. <gülüyor> Abi, Fatih dokunmaya bilirim çok güzel bakma. Kaza yapmıyorsun tamam. Her şey kontrol altında tamam tamam her şey kontrol Kaç altında. Be. Al bunlar nasıl Aynen. bir yer böyle ya? Abi Aynen. çok efsane ya şu an. aşırı keyif, keyif alıyorum şu an. Yeter şimdi. Rusya öyle var. El freniyle duracağız artık. Emir, Ruslarıyla Rusyalı işimiz yok bizim. Sevdan bir ay. Ay manzaraya bak. Ben biraz daha yavaşayım ya. Volkan abi çok güzel. Ah. Kusura bakmayın. Yok, hiç önemli ya. Ben. Şurada şöyle dursam ne olur ki? Tum İniş mi burası? Başladı mı iş? Başladı abi ya. Başladı. Durdunuz mu? Genişten alacağız mecbur. Abi bir daha hızlanıyor ya. Abi, 5 ile 10 ile izleyeceğiz. Dur bir dakika. Abi dakika. bir dakika. Abi manzaraya bakar mısın? Aman aman aman. Biz geldik. Oga gidiyor manzara Yeni bir seyir noktası keşfetmişiz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Harika manzara Ali abi kötü sıkıştı He Ali abi durdu mu önünde Sıkıştı Ali bence seyir tepesinde Manzarayı seyrediyor Ben mi? Evet. <gülüyor> evet abi şu an. Ben sıkıştığını pek sanmıyorum Evet evet ses devam derseniz gidelim <gülüyor> Volkan abi İsterseniz manzarayı mı seyredelim Evet, manzarayı sene edebiliriz. Ya benim bu fov açısını falan evet. ayarlamam lazım. Ya yani çok önde sürüyorum. Göremiyorum bile. Evet, Sen de mi açı... Açı... Şey feridiyon... Apo. Ben sıkıştım abi. Oğlum bi... Sabahdan beri döndüğünüzde yokuşa dönüşsün. Neyi sıkıştınız anladın ki? Valla ben de anlamadım abi de. Dönemedim işte. Abi Başaramadım. Hadi. da söyleyeyim. <gülüyor> Hadi, Hadi Sıfır kamerası yer atacağım. Aynen kamera kamerası ile birazcık et kendini. dedik bizim başımıza geldi ya arkadaş. Ama herhalde bir buk var orada. <gülüyor> bakalım şimdi <gülüyor> ben sıkışacak mıyım <gülüyor> bakalım. Yok, yani ben ya durmak istiyorum çünkü gerçekten aşırı güzel manzara var. Dur abi biz aşağıda bekliyoruz. Seytun abi sen istemiyor Tekmeyenci bize göre. Benim ben sıkışmam mı? normaldi zaten. Tabii canım. sıkışmasam kaçılır mı? Neyse ben sen bir daha da. normal sürüyordum ya bir şeyden dolayı. İzliyorum. Kral ya sıkışma. Aranızda tek be sıkışan benim. Be benim ya bir de. Ben de, ben de sıkıştım burada. Emirancım. Devam mı abi? Geldim geldim. geldim. Devam. <gülüyor> Emiran devam. Otobüste de bir kez geldi. Tunca'yda geliyor kamdan. Volkan abi ben üzüldüm ya. Hem benim benim kamda kaldı. Tunca'y Tunca ya bir gözünde kaldı. Bir şey alabilir eder. Aynen tam tehlike. Sen <gülüyor> bölgede, tampon bölgede. Norveç bota sınar mı hiç bota? Yani zurna zapt değil. Tam. Geçim o kadar da dar değil. Dar mı? Evet, dar. Tabelayı almadan girersek evet. Ben buradan geçersem kendimi kutlarım arkadaş Tabela lazım haritaya yürüyelim <gülüyor> <gülüyor> Sizce ben buradan çarpadan <gülüyor> Dokundurmadan geçebileceğim <gülüyor> Yaparsam <Sana> <gülüyor> Yaparsam alamalarım. alırım. Tamam. yaptın mı? Yaptım. Aha. Alkış. Yaptı. Kocaman bir alkış yaptın lan. Volkan abi. Ben şu an ayakta alkışlıyorum sen görmüyor. Evet. Ama kocaman yermiş lan. Volkan abi geçe bak. Kocaman yer tabii geçiyorum. Kaldırımlardan döndüm. Kim? Ben. Sen Vallahi bilmiyorum ben döndüm şaka bir o kadar. Ha göremiyorum. Göremiyorum. Yok almadı. Ne oldu ne yapıyor? Evet. abi. <gülüyor> Burada abi şey yok. yok sıkış. Sizin döndüğünüz yer diyor. Dur bakalım. Sıkış, sıkış. sıkışma herhalde bunda. Yok yok burada. bir şey bu e, turistik gezi bizimki aynen bu tarafa bir kişi daha gelmesin öyle mi gel gel gelmeyelim ya, gel gel gel gel nereye döndüğünüzde benim önüm bu gidebiliyorum daha yol mu var <gülüyor> o zaman gelişelim biraz o zaman gelişelim biraz sen ya. tam bitmiş Volkan abi karşıdan geldin. Ben şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Fatih abi olur mu? Fatih gelebilirsin ha istediğin kadar. Allah. Fatih. Yok abi. Güzel. Yok şeyin içine girdin ya ondan diyorum geri gel istersen. Fotoğraf için falan. abi attı attı vallahi şey mi sağ tarafa mı gireyim? E, gir ben girerim. Girer. Sen gir ben de oraya gireyim abi. Evet. Anca beraber anca beraber. Ee, yani olmuyor. Olmuyor mu? Ben de arkandan geldim eve. Yok ya buradan şimdi şöyle yapacağız abi Bektiordu. Seni Böyle bir şey yapacağız yani başka çare şey yok. Ama orada aslında kalıyor herif. <gülüyor> Kurulama bende, edeceğiz. bende de oldu. Bende kalmış dedi. Hikmet maden güzelmiş ya, beğendim. Yolu. Abi diye yollar da çok iyi. Emir önüne, öne ge gelecek misin? Buraya mı çıkayım? Evet gel abi gel. Gel. Allah <gülüyor> korktu. <gülüyor> <Sürpriz>. Ondan sordum. <gülüyor> Sürpriz yaptı adam. Sen. Nasıl yani? Tamam. Emirhan gelme gire. Ee sen seslendin sen miydin? Tabii ki canım Ben Abdullah abi sanıyor. Yok yok ben buradayım karşındayım Emir. Evet arkadaşlar Kirkenes madende e, 8 tane otobüsle birlikte pardon altı tane otobüsle birlikte Kirkenes madeni. E. İndik gerçekten çok güzel manzaralı olan bir yoldu. Ee, bu ufak, yani yarım saatlik bir yayın oldu ortalama. Ee, promo haritasında. Umarım manzara hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki daha uzun videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.